Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte 8 GB RAM'li Toplayıcı patlatacağız. Şimdi videoya geçelim. <gülüyor> arkadaşlar işte gördüğünüz üzere RAM'lerimiz burada. 4 4 8 GB RAM. Artık bir Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şey böyle kurduk şeyi. Şöyle gördüğünüz üzere ekrana hani gösterelim. Şöyle kurdum arkadaşlar. Şimdi patlatacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu an yapacağım. Kulaklarınızı kapatın. Kanka şu, şu an yaklaştırma. Şu anda kapattım ya. Heh, şu odaklı kanka buraya. Arkadaşlar şu an hiçbir şey olmadı. Sadece üzerinde beyaz beyaz şeyler oldu. Gördüğünüz üzere. Oğlum var ya bak şunu göstereyim bekle. Neyse. Arkadaşlar bakın. Şu mah oldu. Tobin'in şeyi bu. Yani mahvoldu arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Umar ya, abiden renma sağlanmış ama arkadaşlar. Remr abiden sağlanmış. At abi şuraya. Abi, Remr abiden sağlanmış ya. Bak, gel gel. Arkadaşlar, şuradaki şey e, kopmuş gördüğünüz gibi, yazı kopmuş. Umarım mahvolmuş mavi olmuş abiden Remr'e ya. Evet arkadaşlar, bugün de e, bu video sonuna geldik. Daha fazla merak etmeyi herhalde, kanalıma abone olabilirsiniz. Size de abone olabilirsiniz. E, remlere bir şey olmaz, dediğim gibi. Bir kez bye hoşçakalın.